Watson 1610 LT Watson 1610 LT, metal olmayan maddelerin kesilmesi ve seri üretimi için tasarlanmış karbondioksit geniş boyutlu lazer kesim makinesidir. Watson lazer kesim makinesi, geniş yelpazeli çalışma imkanına sahiptir. Günün 24 saati yapılan çalışmalarda bile yüksek hızlı, doğru ve kaliteli şekilde kesilmiş malzemeler sağlanır. Makinenin çalışma alanı 1600x1000 mm olup geniş boyutlu levha malzemelerle rahat çalışılmasını sağlar. Watsan 1610 LT çalışma alanı 70 kilograma kadar yüke dayanıklı ve 160 milimetreye indirilebilen bir tezgah kaldırma ve indirme mekanizmasına sahiptir. Aralıklı tabla, levha ve rulo malzemelerle çalışma imkanı sağlar. Kesim makinesi ahşap işçiliğinde mobilyacılıkta ambalaj tasarımında iç ve dış alan reklamcılığında hediyelik eşya, oyuncak, masa oyunları ve eğitici oyun üretiminde, tekstil ve ayakkabı endüstrisindeki malzemelerin kesilmesinde ve diğer alanlarda kullanılır. Watsan 1610 LT, ahşap, kontrplak, MDF, sunta ve kalınlığı 12 milimetreye kadar olan diğer ahşap malzemeler, paronit, akrilik bileşikler, plexi, monolit, polikarbonat ve plastik malzemelerin kesiminde kullanılır. Ayrıca kumaş, kürk, Lastik, karton, kağıt, taş ve diğer malzemelerle çalışma imkanı sunar. Eloksallı profiller tezgaha dahildir. Çok sayıda küçük detaya sahip kumaş veya modellerde kesim yapmak için petek dokulu tablayı ek olarak satın alabilirsiniz. Sert kasa tasarımı kesim makinesinin güvenilirliğini ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Kasanın metal kalınlığı. 2.9 milimetredir. Titreşimleri neredeyse ortadan kaldırır ve ek ayarlama gerektirmeden uzun bir süre doğruluk göstergelerinin korunmasını garanti eder. Portal, havacılık sanayinde kullanılan alüminyumdan yapılmıştır. Köşelerde 7 milimetreye kadar ulaşan 5 milimetrelik bir kalınlığa sahiptir. Çalışma kafasının hareketi 3 fazlı step motorla sağlanır. Yüksek hız ve hassas çalışma sağlarlar. Kayış redüktörler, step motorunun neden olduğu stresi azaltır, yüksek doğruluk ve kalite ile sorunsuz çalışmaya katkıda bulunur. 15 milimetreye batında olan PMI kılavuz rayları hassas çalışma sağlar ve makinenin çalışma ömrü boyunca devamlı ağır yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Standart lazer tüp kapasitesi 120 watttır. Üniversal lazer tüp montajı, uygun hizalama için konumun kolayca ayarlanmasını sağlar. Küçültülmüş meme kesit alanı, iş parçası üzerinde kurum partikülleri oluşturmadan rahat kesim yapılmasını sağlar. Makinede bir su akış sensörü vardır. Bu sayede soğutma sistemi arızası durumunda Watsan 1610LT otomatik olarak kapanır ve lazer tüpün aşırı ısınmasını önler. Su soğutma ve havalandırma, elektrik tesisatından uzakta, makinenin farklı bölümlerine ayrılmıştır. Sizin güvenliğinizi önemsiyoruz. RUIDA RDC6442G kontrol paneli, seçilen programa göre takım tezgahının bağımsız olarak çalışmasını sağlar. Dosyalar Wi-Fi, LAN, USB üzerinden içe aktarılabilir. Denetleyicinin dahili belleği vardır ve dosyaları bir USB belleğe kaydedebilir. Makine için bir yıl süreyle resmi garanti veriyoruz. Gerekli tüm universal yedek parçaları dünyanın herhangi bir bölgesinde kolayca bulabilirsiniz. Lazer kesim makinesini istediğiniz teslimat yöntemleriyle Sif, Fob, EXW, CPT sipariş edebilirsiniz. Watson lazer kesim makinesinin misyonu, elde edilen ürünlerin en yüksek kalitede olmasını garanti etmektir. Makine özellikleri ve fiyat bilgisi hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.